bu bulguları bugün inşallah eee ve ve sünnete zaman bu yeniden başlıyoruz. Bayan burada güzel bir giriş yapmış. Bombalı tarih. Şerhu Metni'l Fıkh buradan Mehmet Bulgem dostumuza da ekber meskün değil üzgün olduğumuzu bildirmek istedik. Galen imanî kozmolojik delendi büyük imam dedi ki vel humamul Evet arkadaşlar, son cümle, burada bırakanı gördü. Haftaya eybetli, değerli devamcı büyük imam dedik. Ki, kime diyor bunları? İmam Hazretleri bu Halife'ye diyor. Fi kitabihil musamma bil fıkhil ekberi Fıkıh Ekber isimli kitabında şöyle dedi. El musharibi ila yani şuna işaret ederek söyledi. Nedir o? Ennehu ينبغي en yakunel ihtimamu bihi huve'l-ekser Yani nasıl bir işaret bu? Yani bu öyle bir konu ki burada bahsedeceği konu en büyük dikkat ve özenin gösterilmesi gereken konu. Yani imam meseleleri. Tamam mı? iman esasları, yani bir anlamda klasik tabiriyle hakaid. Yani en çok değer verilmesi gereken, en çok ihtimam gösterilmesi gereken bir noktaya işaret ederek dedik. Niye böyle? Şimdi ona açıklıyor. لِيَنَّهُ Çünkü bu alan medarul iman. Yani imanın merkezidir. Yani her şeyin yani kişinin bütün Müslümanlığının etrafında döndüğü merkezdir. Kadir Hocam yanlışımız olursa eksiğimiz olursa müdahale edersen sevinirim abi. Estağfurullah Hocam. Eyvallah. Ve mebna sıhhatil erkani Yani erkandan kastı tahminim bu dini uygulamalar kalmıştır. Namazdır, hacdır, ibadettir. Bunların Doğru olmasının dayanağı da budur. Yani namazın namaz olabilmesi için ne gerekiyor? İmanın olması gerekiyor. Yani bu konuştuğumuz alan öyle bir alandır. Ve marna gâyetil ihsan Bildiğiniz üzere ihsan e, bir şeyi en güzel şekilde yapmak. Yani müminlerin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yani ihsan hedefinin anlamı budur. Yani ihsanın gayesi, ortaya konmak istenen çerçeve burada gizlidir. Yani için felsefesini veren burasıdır. Yani muhsin olmak isteyen bir kimsenin bakacağı, hareket edeceği temel burasıdır. Yani Allah'a inanacak ki bir adam işte ahirete inanacak ki öyle sağlam ve güzel bir iş yapan insan olsun ve nihayetül irfan yani irfan işte bilmek yani daha önce de geçti herhalde biliyorum yani arefe insanın bilgisi için arafe kullanılır, Allah'ın bilgisi için alime kullanılır alime kuşatıcılığı belirtir e, arafe hakikate muttali olmak fakat insanın sınırları içerisinde mutlali olmasını ifade eder e, dolayısıyla İnsanın ilim geleneği anlamında irfanda kullanılır özellikle. Yani irfanın son noktasıdır burası. Neyden sonra söylüyor bunu? Ba'den besmeletil müştemileti ale magmunil hamdelet. Yani hamdelenin bütün içeriğini, muhtevasını kapsayan besmeleden sonra. Evet yani orada işte Allah hamd ediyoruz değil mi? Hamdele hamd etmek anlamında. ihbaran fil mabna yani haber veriyor. Tamam mı? Yani burada bina edilen şeyi haber veriyor. Tamam yani nedir? Bin'in Din, bina edildiği şeyi haber veriyor ve inşaen fil mana ve bunun üzerine de manayı ne yapıyor? İnş şey yapıyor. <gülüyor> inşa ediyor. Yani manayla binayı birleştiriyor. Buna anlam katıyor. Lillahil cami'il, lillahil cami'il, lissifatil husna ve n-nutil Yani ilk anlattığı şey ne? Fıkıhepter'de yani tevhidden bahsediyor. Değil mi? Özellikle. Yani Allah'ın en güzel sıfatlarını kapsayan, onun en ne diyelim işte son nokta en güzel yine notla sıfat bunları ifade eden bir şekilde. Veriden bu nedenle Rava Hishamun an Muhammed bin Hasan ee, Hisham Muhammed bin Hasenden rivayet ettiğine göre Kale dedi ki semiyetu Ebu Hanife'ye rahmet الله يقول Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Bir problem yok. O geliyor hocam. Ha, ya dışarıdan ses geliyor ama şimdi pencereyi de kapattığımız zaman fırına dönüyor burası. Yani ses o... hocam. Eyvallah. Yani o dışarıdan gelen seslerden dolayı özür dilerim. Ya Ebu Hanife'yi şöyle derken duydum. Bismillahirrahmanirrahim. İsmullahi'l-Azam'u e, Şimdi burada e, şöyle, burada azam İsmullah'ın şeyidir e, sıfatıdır. Yani burada e, mavsuf izafet şeklinde yapıldığı için sizi ikinci şeyin harekesi aldatmasın. E, burada azamın harekesi de merfu olacak. E, bu tür kullanımlara da dikkat etmek lazım. Allah-u allah, allah Teala'nın en yüce ismi bu Allah ismidir. Biliyorsunuz bunun üzerinde de alimler düşünürler, kafa yormuşlar. Birçok teori ortaya atmışlar. Ama en yaygın görüş bu. Yani ismi azam. Bu Allah, Allah ismidir. Ve bihi gâle't-tehavviyyü ve ek-ekserul yani bu görüşü tahavi ve birçok ilim irfan bilen insanların sahip olduğu görüştür. Onlar da bunu çok Hatta öyle ki ennahu la zikra 'indhum li sahib makamin fawqa zikrihi. Yani onlara göre öyle bir şeydir ki e, yani bunun üstünde başka bir zikir yoktur yani. Olabilecek en büyük e, zikirdir. Bilmiyorum yanlış anlamış mıyım Kadir hocam? Yok yok hocam bu Allah kelimesini zikretmenin üstünde herhangi bir makam yoktur diyor. Evet. Şimdi burada hocam en üstarda bir, şimdiden... e, bir şey dikkat çekeyim. Şüleen nehu medarul iman diye başlıyor diyor hocam. Şimdi orada e, iman var, erkan var, ihsan var, cibril hadisini hatırlatıyor bu iman evet. İslamın bu şeyi. Burada bir irfan ilavesi, o bir e, dikkat çekmek lazım hakikaten. Onun öncesi şeyi Cibril hadisini işaret ediyor gibi geldi bana. Yani bu zahidlik anlamındaki tasavvufa dikkat çekiyor herhalde. Artık o irfandan neyi kastediyor? Şimdi tahaviyi Arif yaptı mesela dikkat edersen. Tahaviyi ve Ariflerin çoğu bu tasavvufu anlamda kullanmıyor. Büyük an Doğru, e yani e yani şimdi büyük İbni Tevmiye'ye dese mesela değil mi Arif? Anlaşılır <gülüyor> çünkü onun bir tasavvuf yönü de var. Evet. Ama tarih çok bilmiyorum, benim bildiğim yok hocam. Evet. Yani bu Arif'i o anlamda kullanmıyor. Ee, göründüğü kadarıyla. Yani. Sen tahminin ne burada? Yok şimdi niye niye toplamak e, istemiyorum. Evet. Sadece şey e, dikkatim çekti. Yani cibil hadisi sıralaması gidiyor. Ondan sonra nihayet evet. bir fan diyor. E, mesela bu dörtlü yapıyor, o üçlüyü dörtlü yapıyor. O dikkatim çekti. Acaba. Bunun bir şeyi vardır belki de, ee, bir anlamı Yani vardır. kendi kendi yorumunu da katıyor olabilir yani bu şeye. Olabilir, bilemiyorum. Öyle bir kenardan not etmek lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Metnin ilerleyen yerine, ilerleyen taraflarına bakalım bir şeyler çıkacak mı? Evet, ümmülüsüm şey gitti. Metin gitti, onu tekrar açabilirsen. Ve <gülüyor> huve... <gülüyor> alemun mürtecel ee, yani bu isim alemdir alem işte simge sembol değil mi evet ve yani e, doğaçlama bir şeydir yani bunun türediği bir kök yoktur herhangi bir türediği bir kök yoktur min gayri itibari aslin uhizamil yani böyle diğer hani kelimelerde ararız ya bu şu kökten türe yani Allah kafasında böyle söyleyebileceğimiz herhangi bir kök yok. yani o nevi şahsına münhasır başlı başına tamam mı Allah'ın yüceliğini en üst düzeyde müstaniyeliğini en üst düzeyde ifade edebileceğimiz kelimet Allah Cami bir isim yani, evet camit bir isim ena aleyhil etseluna minhum yani çoğunluk böyle düşünmektedir minhum onlardan biri de işte kimdir Ebu Hanife'dir Ebu Hanife böyle düşünmekte ve Muhammed Muhammedu bin Hasan'i Muhammed bin Hasan yani Şeybani ikinci talebesi o ve Şafii yok böyle düşünmekte vel Halilu ve Zecacju ve Zecacju Zecacju hocam Hangisi doğru? Zecchac diye biliyorum ben ona. Zecchac değil mi? Evet. Öyle bütün bunlar yani bu üçü e, il alimleri. Evet. Halil herhalde ilk il alimlerinden birisi. Halil bin Ahmed. Evet. Ondan sonra ve Halimiyo, Halimi de böyle düşünmek. Bu da Şafii fihihlerinden ve İmam al Harameini ve al Ghazaliyo ve Muhattabi'de e, fakih, muaddis bir adam ve gayrı. Yani çoğunluk böyle düşünmektedir. diyecek. Evet. <gülüyor> Aslı tevhidi ve ma yesihul itikadu aleyhi. Tevhidin özü ve ona dayanan doğru itikad yani doğru inanç. Yani tevhid Tevhid'e e, yani tevhidi ne diyelim ortaya koyan doğru inanç var yanlış inanç var bu ifade özellikle seçiliyor. değil mi yani tevhidin doğru olarak telakki edildiği inanç itikat evet Aslı tevhidi tevhidin özü şudur ey yani hadil kitabu yani buradaki kitap, kitap anlamında değil de hocam. İbare anlamında herhalde değil mi? Buradaki ifade, buradaki cümle Esas-u ma'rifeti tevhidil haqqi ala veçil savâbî. Efendim hocam? Bir şey demedim hocam. Ayıp da sesler başladık ustadım. Evet. <gülüyor> İrfan İrfan geçince hocam herhalde. Vallahi hocam çarptı bizi yani. <gülüyor> evet. Şimdi e, bu cümlenin yani bu cümle nedir? Doğru bir şekilde hak hakikat olan gerçek tevhidin bilgisidir. Bak bu şeyler bu vurgular güzelmişler güzel. yani hak ifadesini ekliyor. Yani. Doğru diyor. Yani en azından tamam görüşler farklılaşabilir ama selamın bence en güzel yani bu hocam. Yani metodolojisinde hak vardır. Hakikat vardır. Ona talip olmak vardır. Onu araştırmak vardır. Onu mümkün olduğunca en doğru şekilde bulmaya çalışmak. Ha, yani sonuçlar farklı olabilir ama ben bunu önemsiyorum hocam. Yani bu hak, hakikat yani aslında eşyaya varlığa hürmetin başlangıç noktasıdır. diye düşünüyorum. Şimdi hocam e, yine buradan biraz e, kelamcılara bir şey gelecek hocam, bir laf gelecek. <gülüyor> <Şaşırma> <gülüyor> ama yani burada ya buradaki bak, ehli kelam diyor ama yani abi ehli kelam tevhidçidir değil mi? Tevhidi savunan adamdır ama buradaki ehli kelam öyle Öyle bir şey yok yani. Sanki ne bileyim bu sofas taiye tipindeki adamlar ama ehli kelam demiş. Tabii buradaki ehli kelamla kastık kelamcılar mı onu da ayrıca soru işareti bırakmak lazım. Muhtemelen felsefi kelam e, yapanları ayırıyor böylece. Akayetçiler kelamcılar gibi. Yani o da olabilir ama sanki biraz e, işin ucunda şey var gibi. E, Mutezle. Evet. Belki kirli tindi tarzı bir şey olabilir hocam. Hukiye an ebi hanifete rahimahullahu yani Ebu Hanife'den Allah rahmet eylesin anlatıldığına göre enna kavmen min ehlil kelami yani bir grup kelamcı eradul bahte maahu yani onunla ne diyelim Tartışmak mı diyelim? Evet. Bir konuda konuşmak, müzakere etmek. Ama yani iyi niyetli tartışma diyelim. Sanki onu kastediyor. Gedel yani e, tarzında değil de birbirini alt etme anlamında değil de sanki. Fi takriri tevhid-i rububiyet Yani rububiyet tevhidinin böyle sistematik olarak ortaya konması ifade edilmesi noktasında onunla konuşmak e, acaba bunu nasıl ifade ederiz onun e, müzakeresini yapmak istediler. Arkadaşlar burada takdir kelimesiyle ilgili de birkaç şey söylemek isterim. sözlüklere baktığınız zaman biraz rapor-vapor gibi ifadeler geçiyor ama ondan öte bir şey var. Bu takdir e, ilmi kitaplarda kullanıldığı zaman yani bir düşünceyi, bir fikri sistematik olarak inşa etmek, onu e, anlatmanın e, nasıl diyelim metodolojik bir anlatma biçimi olduğunu da burada ifade edelim. Fakir özel bir kelimedir yani. لهum, onlara dedi ki bu hanife. Eh biruni, yani bana bir açıklayın bakalım, bir haber verin. قَبْلَا اَنْ نَتَكَلَّمَ فِي هَذ۪ي الْمَسَلَةِ Yani bu konuda konuşmadan önce şu konuda ne diyorsunuz? Onu söyleyin bakalım. Nedir o? Ansefinet. Bir gemimiz var. Bir diclete. Diclete yüzen bir gemi. تَذَبُ işte yüzen. فَتَمْتَلِعُ مِنَ التَّعَامِ وَالْمَتَعِي وَغَيْرِهِ بِنَفْسِ Öyle bir gemi ki yani içine yiyecekler mallar, bunlar kendi kendisine doluyor. Kendi kendisine, bu geminin içerisine yükleniyor. Ve te'udu binefsiyah yine gemi kendi kendisine dönüyor. Tetersa binefsiyah yine gemi kendi kendisine demir atıyor. Limanı. Ve teferru binefsiyah yine gemi kendi kendisine boşalıyor. Ve terci'u kulli dâlike yani bütün bunlar olabilir mi? Min gayri en yütebbira en yütebbira Yani bu işleri yapacak birisi olmadan bu işler gerçekleşebilir mi? Yani işte hamallar gelip o eşyaları yüklemeden veya eşyaları indirmeden tayfalar, geminin kaptanı neyse bütün bunlar olmadan geminin kendisinde bu şeyler olabilir mi? Fekalû dediler ki haza muhal bu imkansız bir şeydir la yumkinu ebede kesinlikle olmaz böyle bir şey olmaz. Fekalenu onlara şunu sordu bunun üzerine. İzekâne haza muhalen fi safînati yani düşünün bu bir tane gemide bu imkansız ise yani bir gemide bu kadar şey tesadüf eseri olmuyorsa, yani kendi kendine olmuyorsa, koskoca alemde, işte yukarısı aşağısı, maddesi manası, bütünüyle burada bir şeylerin yani bir yaradan olmadan bunları çekip çeviren olmadan olması mümkün mü? Diye soruyor. İnter hikaye burada bitti. Niye anlattı? İşte anlattı ya. Yani. Evet. Vema ahsanu qaulil alifi. Bak hocam, bak ariflere geliyor, ariflerden anlaşılıyor hocam. İlk dönem zayitler. Bak İbrahim el Khawasla başlıyor. Vema ahsanu qaulil alifi İbrahim el Khawası. Fi had mana. Yani bu manada arif olan İbrahim havası ne güzel söylemişti. diyor. Lekad waddaha tariqu ileyke hakka. Yani yol dosdoğru hak hakikat olarak açık. Her şey zahirdir. Sema ahad eradeke istedil. Yani e, ne diyelim yani bunu ispat, ede, ispat edecek bir adam var mıdır? Yani ispat edilmeyecek kadar açık, aşikar bir şeydir. Anlamında söylüyor, söylüyor diye düşünüyorum. Hocam o feme şey, ehadun, şöyle feme ahadun, hiç kimse, herhangi bir kimse yoktur. Eradeke seni isteyen, yes şey ararsın. İspatlayacak değildir yani. Evet, delil istemez. Değil. Sen isteyen delil istemez. Çünkü yol çok açık. Aynen. Öyle uzun şeylere evet. gerek yok. Fakat burada enteresan olan ehli kelamdan bir topluluk dedi ama karşımızda ateist bir topluluk var. Ee, yani şu ana kadar ehli kelam yani. fazla mı üzerimize alındık acaba? <gülüyor> çünkü bu... Doğru hocam. Böyle kavga edince, şey yapınca, çok duygusala bağlayınca her şey olur. Onu, o kaydı da ekledim mi ya hocam. Yani ehli kelam deyince, yani kelamcı anlamında değil de, evet. yani belki kelami konularda konuşan kimseler falan. Evet. Çünkü olur. burada alakası yok. E, Müslüman kelamcılarla tamam. alakası yok. Yani bir de hocam e, şeyde bunlar da bilinçli olarak yapılmıyor diyemeyiz yani. Eğer adam özellikle bunu gazete başlıklarında görürsün hocam. Yani e, gazete bir şeylere taraftarsa ona göre bir başlık atar, muhalifse de ona göre bir şey atar, başlık atar. Yani o da mümkün ama tabii bu şeyi, yorumunu arkadaşlara bırakıyoruz. Herhalde çok geniş evet. kapsamlı alıyor. Yani bu uluhi Allah hakkında evet. konuşan, tartışan herkes girmiş oluyor herhalde. Teolog tabii ama ben e, bu bağlama açıklamasını da anlıyorum. E, yani güzel de bir başlangıç yapmış kanaatim değil. Dikkat edersen hocam yani e, Ebu Hanife özellikle e, yani e, ne diyelim bu bizim zati sıfatlar veya nefsî sıfatlar dediğimiz şeyler var ya. Hı -hı. Onlar hiçbir şekilde söz konusu etmiyor. Ön plana çıkardık tevhid hocam. Tevhidi söylüyor. Ondan sonra geçiyor. Ya, e, ben şöyle yorumluyorum yani zati sıfatlar su, e, fili sıfatlar ayrımı var ya onda abi direkt Allah'ın alemle ilişkisi bağlamındaki söz konusu sıfatlar laf ona getiriyor oradan sağlam bir görüş çalışıyor. yani muhtemelen o bağlama işaret ediyor gibi geliyor gerçi Ali Elkari şöyle bir karşılık ilişkisi kurdu baştan beri ilm-i tevhidle ilmür kelam arasında böyle karşı karşıya duran bir ilişki kurdu. Yani doğru olan tevhid ilmi, e, evet. oradan çıkan kelam ilmi. Aynı. ilmi de böyle akideye bağlı, daha Aynen. böyle ehlaliz çizgisine yakın. E, yani, yani. Mesela zühtü esası falan, zühtü, zahire, evet. dervi. Böyle bir şey gibi bir şey. Aynı. Önceki derslerde. Yani e, şey. Tartışma iyi niyetli bile olsa bu vurguyu çok net bir şekilde görüyoruz hocam. Hı hı. Tartışma iyi niyetli bile olsa hı hı. tartışmanın tesi insanların zihninin karışmasına vesile olur mantığıyla ile evet, evet. bir etdetme şeyi var ya. Hı hı. Evet. Ve keda taulul aharı kriben min hazal mabna mana. Yani yine başka bir söz. Bu bina etmeye tamam, bir ne diyelim düşünce fikir anlayış onun binası ve onun içindeki mana buna yakın başka bir söz. Leqat zahar kala takfa ala ahadin yani açık olmuştur hiçbir kimseye gizli değildir İlla gizlidir ala etmeyin sadece kör olana ki o da nedir? La o ayıp da ayı görmeyiz. Yani aklı başında yani sonuçta oraya vardıracak hocam. Yani Allah'ın varlığıyla ilgili herhangi bir tartışma yersizdir. Çünkü bu zaten zahir. Yani aklı başında olan her şey bunu bilir. Ha, önemli olan nedir? Önemli olan tevhidi bilmektir. Yani e, enerjiyi ona yoğunlaştırmak. Herkes biliyor yani bir ilah olduğunu ama yani bu ilahı nasıl doğru tanıyacak? Ona getiriyorlar. وَلَقَدْ اَحْسَنَا اَبُلْ اَتَاهِيَّةِ اَبُلْ اَتَاهِيَّةِ اَبُلْ اَتَاهِيَّةِ Doğru okudun mu bilmiyorum hocam. Sen du duydun mu bu önce? Du duydum. Ebu'l- اَتَاهِيَّةِ Ben de öyle biliyorum. Ha, tamam. O da çok güzel bir şey söylemiştir. Nedir o? فَوَا عَجَبًا كَيْفَ يُعُسِلْ ilaha Yani ne acayip bir şeydir, ilaha nasıl nasıl günahkar olunur, ona karşı nasıl isyan edilir اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ veya inatçı olan nasıl onunla bu konuda tartışır وَلِلَّهِ fi كُلِّ تَحْرِيكَةٍ ve teskinetin ebede ebeden şahid. Yani ister hareketli olsun, ister hareketsiz olsun, her şey onun varlığına şahittir. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun. Her şeyde ona bir delil vardır. Teddulu ala alnu wāhidu. Onun bir olduğuna işaret eden deliller var. Hocam biliyorsun şiir mananın dil kullanımının zirvesidir. Yani böyle genel bir tercüme yaptım ama eksiğim varsa hocam size tamamlarsanız sevinirim. Yani. Estağfurullah hocam. Ümmü Gülsün bize metni yetiştirse? Evet Ümmü Gülsün metni ilerletir misin? Diğer sayfaya geçelim. Evet hocam, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok hocam. Ana mesaj Allah'ın varlığı oldukça açıktır. Her şey ona işaret eder. Evet. Apolu derim ki Tertidau kelami Subhanahu ve Taala fil Fatihati Fatihati. Yani her şeyden münezzeh olan yüce Mevla'nın Kelamının başlangıcı. Başlaması. Nasıl başlıyor? Nerede? Böyle gerçekten ortaya böyle güzel kokular yayan insanı ferahlatan Fatiha'da allah Teala'nın kelamı şöyle başlamak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, ümidiyorum. Tekrar gitti görüntü. Alemlerin Rabbine hamdolsun yuşiru <gülüyor> ile Rabbini tevhidil rububiyeti Burası bu ifade neye işaret ediyor? Rububiyet tevhidinin ortaya konması yani onu sistematik ifadesine burada işaret ediyor Her yani muterattebi aleyhi te'hidul uluhiyet. ki bunun üzerine ne inşa edilir? Uluhiyet tebi el muktada minel halgı tahkikul ubudiyet. ha yaratılanların da yapması gereken nedir? yani bunun bu Rububiyet tevhidine, lühiyet tevhidine kulluğu gerçekleştirmeleridir. Yani kulluğun gerçeğini açığa çıkarmaktır. Gerçek kulluk neyse bunu göstermek. Ve huve, bu da nedir? مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ evvelen Bir kula evvel emirde ilk önce gereken şey min taala her şeyden menzuh olan yüce mevlanın bilinmesidir yani Allah'ı bilmesidir marifetullah evveleniz de bu Velhasr. sonuç itibarıyla enne yelzemu min tevhidil ubudiyeti tevhidur rububiyye yani ubudiyet tevhidinden yani ubudiyet tevhidi ne oluyor burada? Şöyle söyleyebiliriz. Yani kulun gerçek anlamda bir olan Allah'a kulluk etmesi. Diyebilir miyiz üstadım? Şey zaten uluhiyet tevhidinden sonra onu bahsetti e, sırada. El muktada minel halkı tahkikul ubudiyet dedi. Yani Allah ilah olduğu için evet. kulağın kendi a, e, ona kul olmak yani e, Aynı. tevhidi Allah'ı ilahlıkta da birlemek demektir. Hocam burada dikkat edersen bu İbn-i Şeyh Muhammed bin ve da tevhid vurgusuyla çıkmıştı ve tevhid üç husustadır diyordu. Tevhidul luhiye, tevhidul rububiye ve tevhidul zat ve sıfat diye. Yani bu düşüncenin kökenlerinde görüyoruz yani şey olarak bu gelenekleri yani şunu, şunu diyebilir miyiz? Yani ee, Muhammed bin Abdülvehhab da bundan yaklaşık bir asır sonra geliyor. Evet. Ee, yani onun da etkilendiği kaynaklar arasında olabilir mi? Mongolia? Olabilir, olabilir. Ee, zaten hani bu, bu şey cari bu kullanımlar, e, Hı -hı. eserlerde cari o kullanımların örneğini görüyoruz yani. Abdülvehhab bunları özellikle öne çıkarıp şey yaptı işte. Kendi e, yapmak istedikleri bunun üzerine bina etti. Aynen. Dûnel aksi fil Yani bunun aksi düşünülemez. Yani ilkesel olarak gereken şey nedir? tevhid ubudiyetin, ubudiyet tevhidinin rububiyet tevhidinin gerektirmesidir. ilke budur. Bunun aksi kesinlikle düşünülemez. Likavlihi Teala Allah-u şu sözüne binaen vele'in seeltahum men halakas semavati vel arda yani eğer sorarsan onlara bu gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan le yekulün <gülüyor> Derler ki Allah. Kesin bir şekilde Allah der. ve kavlihi subhanehu hikayetenanhum. Yine Allah-u Teala'nın onlardan hikaye ederek anlattığı şu sözü mâ na'buduhum illâ li yukerribûnâ ilallâhi Biz onlara onlara ibadet ediyoruz, kulluk ediyoruz. Niçin? Ancak bizi Allah'a yakın kılsınlar diye. Yani Allah'la aramızda aracı olsunlar diye. Ki müşrikler yani okutlar için söylüyor. Ben ya öyle bir durum var ki diyor bak Ghalibu suveri Kuran ve ayatihi Kur'an-ı Kerim'in surelerinin çoğunluğu ayetlerinin çoğunluğu yüce zamminetul bi Bu her iki tevhidi de içermektedir. Yani ayetlerin surelerin çoğu bunu anlatmaya odaklanmıştır. Tevhidi rububiyet ve tevhid-i rububiyet. Yani bunu anlatmaya odaklanmış. Vel-Kur'an min evlihi ile ahiri. Yani Kur'an başından sonuna kadar Nedir başından sonuna kadar? Fi beyanihima ve tahdidihima. Yani bu konunun, bu ikisinin açıklanması, ne diyelim bu bu işin şanı neyse onun da gerçekleştirilmesi hedefiyle anlatılmaktadır. Şuradaki taslifi güzel. Sayınlar Kur'an'e, Kur'an'ı Kerim. Yani bir konu tahlili açısından önemli burası yani. İmma habaru anillahi ve esma'ihi ve sıfatıhi ve af'alihi. Yani Kur'an nedir? Bazen ne yapar? Allah'tan haber verir. İsimlerinden, sıfatlarından, fiillerinden. Ha, nedir bu? Kavvet tevhidul ilmi'l habri. Bu ilmi tevhiddir. Haber veriyor Allah tevhidin ne olduğunu bilgisel olarak haber veriyor. Ve veya şöyledir davetul ila ibadetihi vahdehu ila şerikele yani hiçbir şerike olmayan, bir tek olan Allah'a kul, kul olmaya davet, Kur'an-ı Kerim. Ve e, Halu مَا يُعْبَدُوا مِنْ ve onun dışında tapınılan şeyleri de devirip atmaktır. Bir kenar atmak. Yani i̇nsanları gerçek tevhide yani Allah'a davet etmek ilah diye bilinenleri de devirip atmak, bir kenar atmaktır. Onları devreden çıkarmaktır. Bu da nedir? هو التوحيد الإرادي طلبي bu da iradi tevhid. talebi iradi tevhiddir. Üçüncüsü üçüncü e, ne diyelim? Yani Kur'an'ın içeriğini açıklıyor. üçüncü içerik biçimi ve emrün ve nehyün emir ve nehydir ve ilzamu bi taatihi yani Allah'a itaat etmeyi gerektiren hususlardır. Fedalike, bu da nedir? Min hukuk tevhidi. Tevhidin hukukudur. Yani e, tevhid, tevhidi bilen insanların yapması gereken şeylerdir. Ve mükemmelatihi bunu en güzel şekilde yapılması gereken hususlardan. Ve imma haberun an ikramihi li, li ehli't tevhidi ne şey haber verir Kur'an-ı Kerim tevhid ehli yani muahidlere Allah'ın cömertliğinden haber verir ve ma faale bihim yani bu dünyada onlara ne yaptığını ne yapacağını işte onlara yardım etmesi desteklemesi gibi ve ma behi fil ahirette de onlara nasıl bir karşılık nasıl cömertliğini göstereceğini haberler verir Kur'an-ı Kerim. Bu da nedir? Fehuve Yani tevhidin Allah'ın birlenmesinin karşılığı. Bak diyor bir, diyor musunuz? Her şeyin merkezine neyi yerleştiriyor? Tevhid'i yerleştiriyor. O iş neyse, o işin adı neyse onun başına da on ekliyor. Bu da nedir? Mesela burada mümin bir kula yapılan muamele. Değil mi? Bunu anlatıyor. O zaman burada mükafat karşılığını vermek anlamındadır. Ve imma haberun an ehli şirki. Yine Kur'an-ı Kerim şirk ehlinin yani şirk ehlinden haber verir. faale bihim بِهِمْ فِي الْدُّنْيَا Yani bu dünyada yaptıklarına yani pardon Allah'ın dünyada onlara tamam mı? E, i̇bretlik bir ders olması açısından ne yapacağını yani nedir? Bu hakikate hürmetsizliklerdir. Allah siz çeviren insanlardır Allah da bunlardan yüz çevirir. Değil mi? bunları yalnız bırakın bunu gibi şeyler. Bu hemen yahillu bihim ve bunlara e, öte dünyada ahirette nasıl bir şey yapacaktır, e, nasıl bir şeyi deva görecektir, ne gibi mineral azabı, yani ne tür bir azap uygulayacaktır. Ve selasili vel ağlali işte yani zincirler kelepçeler tarzında azaplar bunlardan haber verir bu da nedir? bak dikkat edin burada tevhidi kullanmadı yani e, direkt yani şey tevhid. yani ta cümlenin sonunda kullanıyor bu da şeydir anlamlıdır fahve teze'u men haraca an hukbi tevhid yani tevhid hükmünden çıkan kimsenin karşılığıdır. Ben. Yani yani müşrik, münkir, kafir tiplemesinin karşılığı da bu şekilde ne yapılır? Anlatılır. Evet arkadaşlar yoruldunuz mu? Yoksa bir 10 dakika daha devam edeyim Ne diyorsunuz? Hocam bence devam tamam. <Gülüyor> tamam. Evet Kadir hocam devam ediyoruz Kadir hocam. Eyvallah hocam kusura bak bir telefon geldi de. Aa, yok Yalnız yok hocam. Tamam, yukarıdaki tamam. o e, rububiyet tevhidine, uluviyet tevhidine yapılan vurgu benim yine dikkatimi çekti. Aslında Adem hoca burada onun e, bu konuda uzmandır. E, sanki hakikaten bu İbn Teymiyye'nin, pa e, İbn Teymiyye deyip duruyorum. Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu teveccül ve tasavvuf karşıtı o şeyi inşa ederken, ona karşılık tevhidi inşa ederken ki böyle yaklaşımlarını biraz hatırlattı. Esin kaynaklarından biri olabilir mi evet. acaba diye de aklıma geldi yani. Adem Hoca da tabii neler Hoc Hocam olarak... yani şimdi Adem Hoca'nın bir ayrıcalığı var hocam. O dilerse, lütfen evet. ederse cevaplar. Şey Eyvallah. <gülüyor> Yoksa yani... Hüsusiyetle dinleyici olmayı çok özlemiş sevgili hocamız. Eyvallah. Onun için kendisine hürmet ediyoruz burada. Nasıl dilerse evet. bu hatırlattı bana. Evet. <gülüyor> eyvallah, eyvallah istedim. Ee, devam ediyorum. Falkur'an <gülüyor> kulluhu fit tevhidi ve hukup ehlihi ve senayi Kur'an-ı Kerim'in tamam ne hakkındadır? Tevhid hakkındadır ve onun ehli, yani muahhitlerin hakkı, hukuku nedir? Onların övülmesi. Bunlar hakkında. Başka? Ve fî şe'ni denmiş şirki. Yani şirkin gerilmesi, yerin dibine sokulması hakkında. Ve hukuki ehlihi ve cezaihi. Ve yani bu şirk ehlinin itaatsizliği ve bunun karşılığı olan azap bunları anlatır Kur'an-ı Kerim. Fe elhamdülillahi Yani bu Fatiha'yı tercüme etmiyoruz arkadaşlar. Errahmanir Rahim tevhid. Bu da tevhid. Malikiyevmiddin tevhid. Tevhid. İya kenabudu ve iyya nesta'in. Tevhid. Bunların hepsi nedir? Tevhiddir. Bak hepsi Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından bahsediyor değil mi? اِهْدِنَ السَّلَاطَ الْمُسْتَقِيمَةِ Doğru yola iletmesi. Bu da nasıl bir tevhiddir? Tevhid, تَوْحِيدٌ مُتَضَمِّنٌ لِسُؤَلِ الْهِدَايَةِ اِلَى تَرِيْخِ اَهْلِ التَوْحِيدٍ Yani neyi içeren bir tevhiddir? Ee, tevhid elinin tevhid ehlinin yoluna dehberliği arzulayan, halep eden bu içerikte olan bir tevhid ve sırat el alayhim, en'amte aleyhim, gayril meğdubi aleyhim ve bu da nedir? yani buradakiler kimlerdir? yani Rabbi işte nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların, sapkınların yoluna değil, nedir, kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ inadan ve اَنَادًا ve وَاِفْسَادًا Bu kimseler tevhidten ayrılanlardır. Yani sırf inatçılıkları, cahillikleri ve bozgunculukları itibariyle bile bile devitten ayrılan kimselerdir. Kimdir onlar? Gazaba uğrayanlar ve sapkın olanlar. Evet, hızlı gitmiyorum inşallah arkadaşlar. Hızlı gidersem uyarın. Wakada es-sunne tati mabniyeten ve muqarridatan lima delal kuran Sünnet de aynı şekilde Kur'an'ın delalet etmiş olduğu şeylere dayanarak ve bunları ikrar ederek gelir bize ulaşır. Felem yuhicna Rabbuna subhanahu ve taala ila rai yani Rabbimiz her şeyden münezzeh olan Rabbimiz yüce Mevla Bizi filancanın görüşüne zorlamaz. Ve zevki fulanın filancanın zevkine göre de hareket edin diye de zorlamaz. Ve vecdi fulanın işte falancanın tutkusuna kapılın gidin diye de zorlamaz. usul usulü dinine yani dinimizin asılları konusunda allah Teala bizi hiçbir şeye, herhangi bir kimsenin meşrebine, yoluna zorlamaz ve lide bu nedenle zaten necdu görüyoruz, neyi görüyoruz men haletel kitabe ve sünnete muhtelifine muhtarrabine yani Kur'an Kur'an'a, sünnete muhalif olan kimseleri böyle düzensiz karmaşık böyle bir ton karışık tayfayı görüyoruz, niye Allah bizi zorlamadı? Yani, bir şeyler vel kâle teâlâ Allah Teala aslında şöyle buyuruyor. Diyor ki: El yevme Bugün sizin dininizi tamamladım, ikmal ettim, pardon, ikmal ettim, mükemmelleştirdim. Etmemtu Nimetimi sizin size olan nimetimi tamamladım. Ve raditu lekum -e Ve Din olarak İslam'dan yani sizin için din olarak İslam verdim. İslamla gelirseniz razı, razı olurum, gelmeseniz razı olmam. Fela nḥtaju fi teqwi tekmilhi ila amrın anil kitābı vassil. Dolayısıyla yani bu konunun yani tevhidin tekmil edilmesi yani tamamlanması bu konudaki anlayışımızın sağlam temeller üzerine oturtulması noktasında. Ee, herhangi bir kitap ve sünnetin dışında herhangi bir şeye muhtaç değil. Kitap ve sünnete baktığımız zaman tamam bu iş bitmiştir. Hocam sen bunu bunları okuyunca şey aklıma geliyor, hani bu e, Sint hükümdarı vardı ya, Sümeni Sint hükümdarı bu Müslümanlar ne düşünüyor diye, o aklıma geliyor. Acaba Molla Ali olsaydı da o daha farklı bir cevap veril miydi yani? <gülüyor> Veremeyebilirdi kelamı, kelam değil. <gülüyor> Doğru. Yok, yani en azından yani o e, e, o bakış açısının biraz az da olsa, öz de olsa, yakından da olsa, uzaktan da olsa kelamla bir şekilde haşır nesil olmuş bir tip. Evet, evet, o kadar. Ondan daha, daha başarılı bir olacak karakterli değil. <gülüyor> Evet, Kemal'e Allah Teala'nın buyurduğu gibi hada belaun lillaz. Bu insanlara nedir? Bir tebliğdir, bir ulaştırmadır. Yani bu yeterdir. anlamında burada değerlendiriyor. Anladığım kadarıyla. Ve Kalem yine demiştir ki Allah Teala ve alem yekfihim. Yani size yetmez mi? En enzalna aleyke'l-kitabe. Ya yani onlara yetmez mi? Bak Kur'an'ı sana indirdik. Yutlaleyin. Onlara okunan bu Kur'an'ı indirmemiz onlara yetmiyor. Yeter bu. Ve yine buyurdu ki Allah Teala ve ma ataakumur rasul Allah Allah'ın resulün, resulünün, Resulullah'ın, resulün, elçinin verdiğini alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Onun nehiyetti yasakladığı şeyden de kaçının. Sakın ha onu yapmayın. Ve ile hada mana işaret Tahavi bu anlama bu anlam içeriğine tahavide işaret ediyor. Fi kavlihi fi evveli akidatihi yani onun akide akide var. Onun başlangıç kısmında şu sözüyle işaret ediyor. Tam bir ehli hadis tavrını burada göreceğiz. La nedhulu fi zelike muteevviline bi ara'ina. Biz bu konuyu görüşlerimizle tevil etmeyiz. Tevil işine girmeyiz. Yorum işine girmeyiz. Ve la mutevehimine bi ehvayna. Heva ve heveslerimizi bu işin içerisine çok maiz. Ve innehu. Selime mi değil? Hocam bu Selime diye mi geçiyor? Selleme diye mi geçiyor? Hocam. Sanırım bu Selime, salim olan <gülüyor> fi dinihi dininde salim. Evet. Öyle. İkincisi sanki selleme gibi geliyor. Evet, hocam. evet o Allah'ın e, salim kıldı sanki. O zaman şu. İşte işaret üzere okuyorum hocam fe innehu mâ fi dinihi hiçbir kimsenin dini tertemiz sağ salim, düzgün olmaz illâ men Allahu azze ve celle ve resulün. Evet. Allah'ın ve resulünün zarardan koruduğu, himaye ettiği kimsenin dininden başka Evet. Bir paragraf daha okuyalım mı? Ne diyorsunuz? Bu da herhalde bir 5-10 dakika sürer. Evet. Sıkır ifrardandır. Bir paragraf daha okuyorum. Vema yesih'ül itikadu aleyhi. Yani buna dayanan doğru inanç doğru inanç ey yani vama yasihu itimadul itikadi aleyhi fi hadzal ba'd yani kastettiğimiz ne diyor? ne diyor bu bağlamda bu babda dayanan yani yani bu şey aynı şeyi kastı söylüyor yani öyle diyebiliriz hocam <gülüyor> İtikadın Nasıl üzerine hocam? üzerine bina edildiğinde itikadı sahih kılan şey Evet, aynen. Bravo hocam. Teşekkür ediyorum. İtikadi sahip sahih doğru kurlaştı. Ve hazan mana kavlihi. Yani bu aslında imamın şu sözünün anlamıdır. Nedir o? Bak bu da bu bu bu böyle yaklaşması da hoşuma gitti hocam. Yani fıtrı pardon. Yani burada İmam-ı Azam'ın yani şöyle diyelim Fıkıh bu şu an bizimki klasik fıkıh anlamında al almıyor hocam yani. İslam hukuku yani, anlamında yani. almıyor hocam. Değerli buluyorum yani. Evet. Fıkıh nedir? El fıkhû mârifetun nefsim mâlihâ ve mâlihâ. Yani imamın bu sözünün sözündeki anlam budur yani. Fıkıh kişinin lehine ve aleyhine olan şeyler bilmesidir. Yani bu bağlamda değerlendirelim. Eğer muvahhid olur ise yani bu lehine olan şeyler nedir? Allah'ın ondan razı olması ve mükafat vermesi ha, yani eğer muvahhit olmaz da başka bir şey olursa aleyhine olan şey nedir? işte Allah'ın ondan yüz çevirmesi ve Allah'ın onu azaba uğratması ben bak burası anlamlı yani vakat bak bu çok ıı, önemli bir yere geldik vakat اَعْرَدَ الْاِمَامُ اَنْ بَحْدِ الْوُجُودِ Yani diyor ki İmam, İmam Azal Allah Teala'nın varlığı hakkında konuşmaktan imtira etmiştir. Konuşmamıştır. اِتْفَانْ اِمَا هُوَ زَاهِرٌ فِي مَقَّمِ Çünkü Yani etrafta her şeyin şahitliği var. Tamam, her şey Allah'ın var olduğuna şahit. Bu da apaçık bir şey, yani biz e, ne diyorduk hocam o şeyleri, yani müsellem bir hususun söylenmesine gerek yoktur anlamında. He, şey. Bir sözümüz var değil hocam. Nasıl? Ya, bu, bilimin ucunu da unuttum ya. Yani bu Medihiyat'tan bahsediyorsun, veya bu a priori dediğimiz. Yani, a, e, ya o halk arasında kullanılan bir şey abi ya. Yani şey söylemeye bile hadet yok, gerek yok. O kadar açık, o kadar zahir ki. Yani bir nevi hatırlıyor ya, ama yani güzel bir söz vardı yani. Neyse. Yani müsellem olan bir şeyi e, tekrar e, etmeye gerek yok anlamında. Şefit tenziyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Kalet rusuluhum Elçileri dediler ki Efilâhi şekkûl Allah hakkında şüpheniz mi var? Fatir Semavi ve bak yerleri ve gökleri yaratan Allah yani bunlar ha eyvallah Esma'ım çok teşekkür ediyorum malumun ilamına gerek yoktur hocam bu söz Esma buradan teşekkür ediyoruz Allah razı olsun evet yani yerler gökler bunlar ortaya çıkaran, zaten burada açık, yani Allah'ın varlığını konuşmak abesli iştikali. Zaten var yani. Malumu ilam etmeye gerek yok. Yani bunu şey de biliyor. E, yani müşriyi de biliyor, kafiri de biliyor. Şu ayeti getirmesinden anlıyoruz burada. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمُ Onlara sorar isen مَنْ خَلَفَ السَّنَوَاتِ وَالْاَرْضَ Yeri ve gökleri kim yarattı? Onlar sana diyecek ki Allah Yani bir kere her bir canlının burada halk insan anlamında alalım. Her bir insanın zaten tabiatında hak olan Allah'ın varlığı sabittir. Yani her Kerek yok. Kema yushiru ilahi, Cavlhu Subhanhu. Yani e, Allah Taala'nın şöyle işaret ettiği gibi, fıttat yani Allah ileti fıtaran Yani Allah'ın insanları üzerine çıkardığı fıtratı Ve yu miu ilahi hadisin bu bağlamı. Şu hadis de aslında bize ima ediyor. İhsas ediyor. Nedir o hadis? Kullu mevludin yuvledu alel fıtrat. Her doğan fıtrat üzere doğar. Bir de şey var değil mi? Fıt, e, İslam fıtratı yani İslam üzere doğar diye bir rivayet var. Değil mi Kadir hocam? Ve illeme ce'el enbiya'u aleyhimusselamu beyan Dolayısıyla bütün peygamberler ancak ancak Tevhidi açıklamak için gelmişler va tefridi Bu da aynı anlamda yani Allah'ın biri olduğunu açıklamak için var bu nedenle burayı nasıl okuyalım at fakat kelime yani hepsinin sözü bir olmuştur. Hepsinin sözü birbirine mutabık olmuştur. Wa ejmaat kuttuhum ala kelimeti ve hepsinin sözü şu noktada birleşmiştir. La ilahe illallah. Yani tehlil, Allah'tan başka ilah yoktur. Üzerinde birleşmiştir. Ve lem yani emredilmemişlerdir en yemuru ehle milletihim en yekûlû Allah'u mevcudur yani topluluklarına kendilerine inananlara veya kavimlerine Allah vardır diye söyleme emredilmemiştir Allah vardır değil Allah birdir sözüyle emredilmiştir Bak bu da olayın boyutunu gösteriyor demek istiyor. Ben kasadu, aksine şunu kastetmiştim. İzhara, şunu ortaya çıkarmak. Nedir o? Enne gayrehu leyse bi mabud. Yani onun dışındaki her şey mabud olamaz, tapınılan olamaz, tapınılacak tek varlık odur. Bunu açığa çıkarmak için gelmiştim. Vatten lima tevehebu ve tehayyelu yani insanların kelini tarif etmeleri, Allah'a yanlış tanımaları mı reddetmek için. Yani işte hayaller, kurgular değil mi? Bunları ortadan kaldırmak için gelmişler. Kaysı galu şöyle diyerek de. Ya yani ne diyor insanlar? Yani o Allah'ı yanlış tanıyan insanlar. Ha ula şüfaa'un inde Ne diyorlar? İşte bu putlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yani bize tabir elindeyse geçen ara ilahlardır. وَمَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى Allahiz ذُلْفَةٍ Yani bunlar Allah'a ulaştırsın diye bunlara kulluk ediyoruz. Diyenlerin tamam mı? Bunları çürütmeleri bunlar reddetmek üzere gelmişlerdir. Yoksa Allah vardır yoktur bunu tartışmıyorlar. Allah birdir onun dışında hiçbir şeye kulluk edilmez demek için gelmiştir. Hala yani şu şey üzerine ennet tevhide tevhid yufidul vücude tevhid zaten e, kendi içerisinde varlığı ifade ediyor. ma mezidit teyhid yani daha da böyle ne diyelim manayı kuvvetlendirmek pekiştirmenin yanında Zaten vücut, varlık anlamını ifade ediyor. Bunu tekrar söylemenin bir anlamı yok demek istiyor. Tümme sonra El-Akaidu Yecibu en tu'kheze mineşşer'i lezîhüvel aslı ha, Akaidin Akaidin alınması gerekir. Yani kaynak odur. Nereden alınması gerekir? Asıl olan şeriattan alınması gerekir. Yani şeriattan tasdığı burada İslam hukuku değil. Yani bizatihi değil, kendisini kastettiğinde e, söyleyelim. Yani bağlama göre bazı değil mi? Bu terimlerin kavramların anlamları ne yapabiliyor? Tahsis olabiliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Yanlış mı söylüyorum Kadir Hocam? Doğru, doğru doğru hocam. Buradaki şer nasıllar yani? Bizzat dinin kendisi. Aynen. Ve ve intianet mimma yestakillü fiyil aklı. Yani akıl başlı başına bir şey olsa da yani insanın ne diyelim rüşt aleti furkan aleti olsa da tam kaynak bellidir arkadaşlar. Yani ilkeler şeriattan çıkar. Akli meselede neyin şey olmalı diyor hocam? Evet. Ne yani aklı müstakil olarak aklın ilgilendi konulardan bile olsa, yani nakli bir konu bile olsa diyor yine şeriat e, nasıl evet. çıkarılmalıdır diyor Evet. Aynen. Aynen istedim. Ve illa e, Yoksa, aksi takdirde mi diyelim hocam? Evet, evet aksi takdirde. Yoksa, Yoksa fe ilmu isbat-ı ve ilmihi ve kudretihi. Yani Allah Teala'nın, yani yaratanın e, ispat edilmesi bilgisi, onun ilminin bilgisi, kudretinin bilgisi la tetevak kafu min haythu zatuha al-kitabi Hocam ben buraya ilişkin anladığım şunu söyleyeyim. Hı hı. Yani burada Allah Teala'nın ispat edilmesi, yani zatının hakikatinin ispat edilmesi kitap ve sünnetle ilişkili bir şey değildir. Yani Allah'ın zatı, mahiyeti değil Geliyor, fakatler te toplu min haythul itidadu biha buraya dayanmak gerekir. Yani zata mahiyet mahiyet tabiri kullanılmıyor bu noktada. Yani biz Allah'ın biz biz zatını bilme imkanımız yok. Onun varlığını işaretlerinden biliriz diye bir ayrım var ya işte. Hı hı. Arkadaşlar yani burada ona işaret ediyor gibi geldi bana. Yani zatı değil bu işaretlerinden e, hareket edebiliriz. Dolayısıyla bu zatını bilme imkanımız, çünkü aklımızın sınırları oraya ulaşmıyor. Olmadığı için oraya biz ne yaparız? Sadece güveniriz. Tamam mı? İtimat ederek dayanırız. Ondan sonra bilgimizi inşa ederiz. Diye bir anlam çıkardım. Kadir Hocam Hocam bu sanki Zat'ı bakımından kitap ve sünnete dayanmaz. وَلَاكِنَّهَا تَتَبَقَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ حَيْتِ لِي اَتِدَادِ بِهَا diyor. Ee, yani Zat olarak aslında Allah'ın bizzat kendisi ilmi ve kudreti e, kitap ve sünnete dayanan bir şey değil aslında. Zat bakımından baktığımız zaman hani burada akıllı bir şey ama e, bu itidat Olarak acaba burada neyi kastediyor? E, o yani, bakımdan sen, kitap şunu ve sünnete dayanır diyor. Anladığım kadarıyla. Yok, sen şunu mu diyorsun? Yani Allah'ın bizatihi kendisi kitap evet. ve sünnete dayanarak değil, kitap ve sünnet bizatihi ona dayanarak gelmiştir. Yani sanki öyle anlıyorum. Yani Allah'ın zat olarak e, bilgisi, evet. kendisi, bunun ispatı. E, kitap ve sünnete dayanmaz fakat e, kitap ve sünnete itidat yönüyle dayanır diyor. O acaba orada neyi kastediyor? Doğru, yani. doğru. Olabilir hocam. Yani benim aklıma doğru geldi hocam. Hani o böyle bir ayrım vardı ya. İşte Allah'ın evet. Bir de e, Allah'ın işte e, sıfatlar yani Allah'ın işaretleri. Yani işaretleri üzerinden biz. Evet, evet, biliriz. Böyle bir bağlamı açıklıyor gibi geldi bana. Neyse, takdiri şeye bırakıyoruz. Arkadaşlara bırakıyoruz. لِأَنَّ هَذِهِ الْمَبَاحِسَ Çünkü bu konular اِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ مُتَابَقَةُهَا لِسْتَابِ وَالسُنَّتِ Eğer bu konular kitap ve sünnete mutabık olarak ortaya çıkmazsa itibar edilmezse kanet bir menziletin ilmi ilahiyye'l felsefecidir. Yani fil filozofların, felsefecilerin ilmi ilahi dedikleri bir şey olur. Ki onların bu ilmi ilahi dedikleri şey e, nedir? değil? Kitaba ve sünnete dayanan şeyler değildir. Yani dolayısıyla bunun yani sanki hocam benim dediğim daha şey gibi geliyor. Yani Allah'ın zatı hakkında konuşmak yani sıfatları falan hakkında konuşursun ama e, zatı hakkında konuşmak çok da doğru değil demek istiyor. Hani başta da söyledim ya hocam yani Ebu Hanife zatı sıfatlar, fiil sıfatlar derken işte bizim sübuti sıfatlar dediğimiz Allah'ın alemle ilişkisi söz konusu olan sıfatlar. Direkt zatını inleyen sıfatlar üzerinde durmuyor. Yani sanki oraya işaret ediyor gibi geldi bana hocam yani. Bu ibareler de onu destekliyor gibi geldi bana. Biraz daha okuyayım hocam. Ee, belki biraz daha şey olur. Fehine izin o zaman la'iburata biha yani bunda herhangi bir dikkate alacak bir şey olmaz. Bu şeylerde. Ne diyelim filozofların ne diyelim filozofların yaptığı işte alama zekrahul muhakkikuna hakike denenin söyledi üzere teminen ya tidani ala vujudihi sanki hocam dedim ya o vücudu hakkında konuşmak gerekmez tevhid hakkında konuşmak gerekir anlamında da sanki bunun üzerine bina ediyor gibi bir şey uyandı hocam ben de anlayış uyandı. Bilmiyorum. Yanılıyorsak da yani artık ne diyelim takdir okuyucuların diyoruz. Ve minel ayatü ta'alleti ala vücudihi ve beyanu kudretihi ve hikmetihi ve zuhuri fadlihi vücudihi allah Taala'nın varlığı kudretinin varlığına işaret eden kudretinin açıklayan hikmetini ortaya koyan onun varlığının değerini açıklayan deliller kavluhu taala şu ayet gibi inne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari i̇şte, yerin ve göklerin yaratılmasında gecenin gündüzün peş peşe olmasında vel fulkullati tecri fi'l bahri gecenin denizde e, seyretmesinde bima yenfa'un nase yani insanlara fayda verir bu şekilde ve ma enzalallahu min'es semai min Allah'ın gökten yağmur indirmesinde ve ahya bihil arda ba'de mevtıha yani <gülüyor> yeryüzü öldü yani kuş geldince bütün şeyler yapraklar düştükten sonra tekrar diriltmesinde minkuli kulli işte her canlı ve tasrifir riyah işte rüzgarların ne diyelim ve sahabi rüzgarların işte taşınmasında el mustakhalik beyne sema ve'l ardı gök arasında hizmete yani hizmete koşulan Akleden topluluklar için bunlar da şey vardır zaten. Deliller vardır. Yani bu konu üzerinde durulmaz. Esas itibariyle tevhid üzerinde durulur diye söylüyor. Evet, ya, Kadir ben, hocam. Benim anladığım sen ekmek sen, şey sen, şey. bir şey varsa hocam buyur. Ben şöyle anladım. Burada e, kelam yani tevhid diyelim şeyin yani kadim faalilin ve tevhid ilmiyle teolojiyi ayırıyor bence burada. Yani Allah nasıl zatı, bilgisi, kudreti aslında e, yukarıda da söyledi ya çevreye bakıldığında ayetleri de falan söyledi. Yani naslardan bağımsız bir şekilde apaçık ortadadır. E, dışarıya bakan e, Allah'ın varlığını, bunun bir ilim ve kudret eseri olduğunu bilir. Yani bu zatı itibariyle kitap ve sünnete dayanmaz. Fakat e, bu kitap ve sünnete bir e, inanç olması ve doğru kendine dayanılan güvenilen e, bir şey olması bakımından, imtihat olması bakımından kitap ve sünnete dayanması gerekir. Yoksa teoloji farkımız kalmaz. Burada elmi ilahi lil dedi ya, benim anladığım Hı. o yani Kur'an ve sünnetle mutabakat içinde yapılmazsa, bu Allah'a dair bilgi bu sefer filozofların yaptığı teolojiden farklı bir şey olmaz. Ee, orada esas yani e, tevhid ilminin farkı aslında akla ait olan, ak akli bir mesele olan Allah'ın varlığı, ve kuvvetinin ispatı meselesinin e, nastara dayanılmasıyla aslında tevhid ilmi e, teolojiden ayrılıyor veya ilmi ilahiyen, ilmi ilahiyen, metafizikten ayrılıyor. Ben onu anladım açıkçası biraz daha böyle tekrar... Hocam yani aslında çok farklı bir şey değil hocam söylediğim şeyler. Ee, yani belki ufak nüanslar bu var. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani Mehmet Bulge'nin uğraştığı alan bu şeyde yer almaz yani. i̇spat <gülüyor> vacip buna, buna gerek yok. Çünkü bu açık olan bir şeydir. Biz uğraşacağımız alan kevhid demekiz.